Rüyada deprem ne anlama gelir. Rüyada deprem olduğunu gördüyseniz, hayatınızla ilgili plan ve tasarlarınızın dışında kalan bazı olayları yaşayacağınıza, kendinize güveneceğinize ve emin adımlarla amacınıza ulaşacağınıza, ayrıca keder, üzüntü, sıkıntı, zarar ve korkuya işaret eder. Eğer bir dağın yer değiştirdiğini gördüyseniz, büyük felaketlerin yaşanacağına, bir yerden başka bir yere taşınacağınıza işaret eder. Rüyada çok kuvvetli bir deprem gördüyseniz, büyük bir olay yaşayacağınıza ve bunun herkes tarafından konuşulacağına, birçok kişinin öldüğünü gördüyseniz, kötü bir olayın yaşanacağına, sevdiğiniz birisinin kaybına işaret eder. Rüyada depremden kurtulduğunuzu ve yaşadığınızı gördüyseniz, yorulup yıpranacağınıza ve zorluk çekeceğinize, etrafta kalabalıkların toplanmasına ve insanların seyredeceği bir olayın yaşanacağına işaret eder. Rüyada deprem olduğunu ve insanların Korku içince kaçıştığını gördüyseniz, insanları zor durumda bırakacak bir olayın meydana geleceğine işaret eder. Rüyada depremden yerin yarılmasını gördüyseniz, kötülüğe, uğursuzluğa, insanların huzurunun, güvenliğinin bozulacağına, çok büyük savaşların yaşanacağına, kıtlık olacağına işaret eder. Rüyada evde deprem olduğunu gördüyseniz, başladığınız bir işin yarım kalacağına işaret eder. Hayatınıza büyük değişiklikler olacağına ve kişinin hayatının bambaşka yerlere doğru gideceğine, sürpriz gelişmelere yeni ve farklı kararlar alacağınıza işaret eder. Rüyada binaların yıkıldığını gördüyseniz makam sahibi birinden gelecek bir kötülüğe işaret eder. Rüyada camide deprem olduğunu gördüyseniz etrafınızda dini inancı olmayan biriyle din konusunda büyük bir tartışma yaşayacağınıza o kişinin sizi yoldan çıkarmaya çalışacağına ancak sizin inandığınız şeylerden taviz vermeyeceğinize işaret eder. Rüyada okulda deprem olduğunu gördüyseniz, eğitim yaşamınızda çok önemli değişiklikler olacağına, bir hayaliniz konusunda çok büyük bir düş kırıklığına uğrayacağınıza, çok sevineceğiniz başka bir haber alacağınıza, bu haberin yaşamınızda çok büyük bir değişikliğe neden olacağına, yaşadığınız düzenden farklı bir düzene, farklı bir yaşama geçeceğinize işaret eder.